Storytelling Okurum hayatı arada gül Bu boku sevip Bırakamadım hiç arada küsüp Yaramı kapamam doğanla boz içimi İçimi bilir o nasılsa Kuyumu kazayıl Mizacın bu insansın dur izahı yok yaptım çok şey Doğdum rap Büyüdüm rap Herkesler yolunda hep Nasıl bir his bu tarif et günler geçtik çok Ya git dur sebep bul Geliştim çok zamanda Yanarsa Dumandan Sıyan yok Banda, nezından, geçilmez, çanakkale misin sen, riskiler uçuştur, durdur, ister hep aldı başrol Tuşkular yok oldu seni gördüğümde ve tekrar yukarı, yukarı, yukarı. daha da yukarı bakıyoruz bu kanı taşımak için Pozumu veriyorum hadi çekin, müzik her altı ayda yapıyor bize de check -up. Sallar arada dertler dert, tokat, acıdı büyüttü bayağı acıdı. Avlandık saklandık Geçmişte kaybettim çok var benim de harem Lose dediler ayaklandım Kov zilime geçti gördün Konserim hep geçti gergin Hep alacağım eleştiri baby Tek olmak benim isteğime Avlandık saklandık Geçmişte kaybettim çok var benim de harem Lose dediler ayaklandım Yol geçti gördün Konserim hep geçti gergin Hep alıcam eleştiri baby Tek olmak benim isteğime. hep Kıpslıyorum yine listeleri Kalslıyorum aman aman aman Hırsam bir ben ustam bir ben Herkesler buslanmışken Şülmüş kanabisti değil, iş bitirir gelen işlere bak. Üstlemem ben üstünü var diyeyim üstünü bilemem bir denemem ben. de elementlerim yine bize geceler geceler. Evli değil de bir olabildiğince boktan guciler guciler. Ekmek dinden isterler senden, istersen ver alamazsın bile sen. Güz değilim geçecek geçecek. Diyorum hepinizi yeniden Sen olursun genelde yenilen Üstten bakmıyorum dizleri kırdım Seninle göz göze gelelim diye ben diyorlar mütevazi Son respect samuray gibi Kılıcımı kendime saplarım ölürsem Tabi sen görürsen. avlandı saklandık Geçmişte kaybettim çok var Benim de intiharım Luz dediler ayaklandım Kol geçti gördün Konserim geçti gergin Hep bulacağım eleştiri baby Tek olmak benim isteğime avlandı saklandık Geçmişte kaybettim Harim, dediler ayaklanım, Kol zilime geçti gördüm Konserim hep geçti gergin Yapılacağım eleştiri baby, tek olmak benim isteğim